Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Tanrıfen Splitter oynayacağız. Arkadaşlar oyunları çok değişik. Bu, bu şey oldu falan filan geldi ve ben o sözü çekemedim. Gerçekten sizden çok üzüyorum. Bu videoların bayağı yoğundu. <gülüyor> yani sınav falan filan derken video çekecek vaktim olmadı. Orada arkadaşlar avatarımı da değiştirdim güzel olmuş diyenler like atabilir mi? Neyse. Ne demiş bir kişi? I, I will farm for excel and elf camp. Um, accelerator ve elf, elf, elf camp koyabilmek için ara katacağım diyor farm. Um, oyunda para kasmak için işe yarayan biliyorsunuzdur zaten kule. Bu oyunda askere kule deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eğer asker hepsini yeniriz. <gülüyor> evet arkadaşlar ııımm ee, şu anda gayet iyi gidiyoruz şimd şöylerin içimize büyüdük hızı iyi yere koymuşum şimdi dal eh güzel <gülüyor> aa erken koymuş zaten It don't really matter diyo Anlamadım O kadar <gülüyor> şey var ya. Kardeşim neden Neden burası diyor herhalde <gülüyor> Diğer Diğer diyalogdana Ha bu Ordu geliyor Ordu ordu Ulan resmen ordu geliyor. Ordu gelse bu kadar olmaz. Yok artık. Ben en iyisi bir tane Ha, soldier koyuyorum. Yani, Arkadaşlar şey, bu arada Solucu'nun var diyeyim ben bunu zannetmeyim. Solucular, golden soldier. Altın solucu. Yani. Bir can götüren bu kuleler Golden hallerinde iki can götürüyor. E şimdi görmüşsünüz. Çünkü ay gerçekten çok mutlular <gülüyor> Neyse yorumları yazın öyle gidelim mi yaz? Ben olmuş şoktan Biz daha Wave 8'deyiz Hiç güzel yapsak wave göremeyeceğiz Neyse Allah'ın para gelecek bugün. Para gelecek bugün arkadaşlar inşallah. Bu kebaş geliyor ya. Hadi falan yapalım. Alacağım. Anasız. Sonu bayağı iyi gidiyor. Anasız. Anasız. Anasız. Anasız. <Gülüyor> Oyunun en zor 3. modu oynuyoruz En zor normal mod En zor hard modu zaten Hoppa arkadaşlar 2022'deki 2 2022 DS'çiler bilir Polu tutma 2 var <Gülüyor> <Gülüyor> Çok fena <Gülüyor> Pardon heh. Şey oluyor, bir şey oldu yanışık neyse hemen şöyle evet hadi çok iyi gidiyoruz bomba es payladın ne zaman şey oldu yani ben mi yanlış verdim Bir tane Breaker geçti Breaker'ların da 20 canı var Evlıklarda 20 canlı, yeni canlı yani. Yani Bayağı zor Neyse Biz polonlarda yanmış Geçler biz polonlarda Allah. Oğlum hep 180 canları var Onların hem de Öyle hızlı koşuyorlar ki A dinle. Olduraya asymmek. Oncur mavi dedi. Oy Max yok! soldier demiş. No money od No money para yok bare oğlum. Reis kardeşim, romanın. Normal mi kardeşim? Normal mi? Ana ana 7 dakika oldu ve tane onu gözümüzden aldık. 3 dalga var. Herhalde yanımız açıklar. Oğlum. oğlum Baktan veri bize emin veriyor. Bu bir an sürüyor. Arkadaşlar neyse yapabileceğimiz kadar yapacağız. Kaybedersek de kaybedelim, bizden oldu. Oh, ekvadoransır. Ben bir daha böyle haritalarda ekvadoransır boss var ele, abu onlar incelen var, polindar gibi kadar. aleyhim Bundan bir boş öldüreceğiz. Saatli boş sürsün. Hadi. kaldı. Çok iyi, çok iyi. Ben şurada bir artıfanı yapacağım. Ya. Çok az. <gülüyor> Akseridir. Kurtarlar bizi. Kurtarlar bizi. Ve... Evet arkadaşlar. <gülüyor> Bekleyin geliyorum. Şimdi geldim Aaa hazır Daha yeni bin para ya Oğlum bence 5 solucuyla iyi savunurum Şahin boz gelmiş haberimiz yok İnşallah öldürürüz Bir taktik Daha 700 canını anca alıyor 800 900, 1000 1000 bitti Lan canı bitmiyor mu? Yoksa <gülüyor> şimdi Biz bunu nasıl Kimden daha yücünlüğü alamadık başını bir biterse Allah'tan şu aksalara yakınlar var. Biliyorum, bu gördüğü Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Böyle bir soruyla herhalde bu bölgede gitmeyeceğiz. Tabi şu bilmiyorlar. Biliyorum ya. normal Ömerde böyle değil ama daha güzel olur. Daha güzel Daha çok plastik Evet. evet. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğen, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.